Arkadaşlar Gelecek Bölüm Tanıtım videosuna Hoşgeldiniz ee, Arkadaşlar Bu Video Çok Kısa Olacak Zaten ee, Biliyorsunuz Ki Haritalarımızda Futbol Oynamıştık Arkadaşlar ee, Yani Şöyle Olmuştu Arkadaşlar Harita Oluşturuculardan Girmiştik Engelli Futbolla Hedefi Oynamıştık Arkadaşlar Gelecek Bölüm Tanıtımında Da Tatil Haritası Elmas Kapmaca ve gizli takip soygun oynayacağız arkadaşlar. Evet gelecek bölüm için yarına kadar bekleyin arkadaşlar.